daha zamanı geldi. İyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çok adil ortamda hazırlandığını, herkesin kabul edebileceği, herkese eşit mesafede davranıldığını kabul edebileceği bir durum. Allah böyle genel kurulları diğer federasyonlara da nasip etsin. Teşekkür ederim. Ee, ...ve Allah'a Eğer görev tarafımıza tevdi edilirse... ...önemlikle yapmak istediğim bir şey var. O da büyük bir çalıştay oluşturmak. Bu çalıştayı e, önce teknolojinin sağladığı imkanlarla... E, ...bu federasyonumuzun, Biric'in tüm paydaşları dediğimiz... ...kulüplerimiz, kulüp başkanlarımız ya da kulüp yetkililerimiz... Hakemlerimiz, antrenörlerimiz, milli birikçilerimiz her aşamada yaşanan zorluklarla ilgili ekonomik çözümleri sağlayabilmek için önce teknolojinin sağladığı imkanlarla sorunlarımızı ve gündemlerimizi hep beraber yapacağımız toplantılarla belirlemek, daha sonra... Gerekirse konaklamalı büyük bir organizasyon yaparak bir gün mesela kulüplerimiz, kulüp başkanlarımızı ve yetkililerini dinleyerek sorunlarını tabii ki önceden belirlediğimiz gündem içinde bize önerdikleri çözümleri, bizim bunların karşılığında onlar için neler yapabileceğimizi karşılıklı paylaştığımız büyük çalıştayların bizim için çok faydalı olacağına inanıyorum. Sponsorlukların Biric'e getirilebileceği konusunda stratejilerimiz var. E, bu bilgi ve tecrübemi de e, en üst noktaya kadar federasyonu için kullanacağım. Ve bu sayede de basın yayın organlarında daha güçlü itibarlı ve tanınır bir federasyon olmamız için e, elimizden geleceğini yapacağız. Ben tekrar e, bana destek olan tüm e, delegelerimize, yönetim kurulundaki abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma, herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Vizyonumuz uluslararası başarı için model oluşturmak. Ve dünyada kabul gören bir ekol yaratacak, dünya liderliğini takip ederek Türk biricinin hizmetine sunacak bir biric bilim kurumu oluşturmak, ülkemizi Avrupa, dünya ve olimpiyat oyunlarında ulu önderimizin, ben sporcunun, zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim, ilkesini benimseyerek başarıyla temsil edecek üst düzey takımlar oluşturmaktır. TBF lirası uygulamasına geçirecektir online turnuvalarımızda. Bu TBF turnuvası e, lirasına geçirdikten sonra BBO dolarından kurtulacağız arkadaşlar. Bu e, lirayı yine online olarak yapacağımız hizmetlerde de kullanılabilir olacaktır. O... Biriç federasyon seçimlerindeyiz. Kafa kafaya gözüken bir seçim atmosferi vardı az önce içeride. Oylamaya geçildi. Biz de bu oylama arasında başkan adaylarına bir mikrofon uzatmak istedik. Şimdi röportajlara geçeriz. Şimdi federasyonlarda, Türkiye'deki sporda kadınlarla ilgili bir ciddi probleminiz var. E, yelken'de Özlem Başkanı tekrar kazandı. Gülkız Başkanı bugün size destek olmak için buraya gelecekti. Toplantılarından dolayı gelemediğini bildirdi. Orient de vardı başkanımız bıraktı. Şimdi sayı azalacak. Evet. Niye bu kadınlar sporda bu kadar hakim olmak da istemiyorlar, olmuyorlar demiyorum. Biraz da olmak da istemiyorlar sanki. Ee, birazcık e, kadınlarımızı örnek olmak adına zaten biz de camia olarak ben e, bu dönem e, adaylığımı koydum gerçekten e, Türk kadını mesela özellikle bizim spor dalımızda Türk kadın milli takımımız e, diğer tüm milli takımlarımıza göre daha başarılı. Dünyada ve Avrupa'da dereceleri var. E, dolayısıyla bayan e, kadın biricilerimiz hatta bu sene eleme yarışmalarını da kazandılar. Avrupa şampiyonasında gene ülkemizi temsil edecekler. Çünkü her ülke katılamıyor. Önce eleme yarışmalarına giriliyor. Akabinde yarışmalara kabul ediliyorsunuz. E, bayan milli takımımız o barajları geçti ve Türkiye'yi temsil edecekler. Ee, kadınların e, çok farklı bir anlayışları var. Yani bence tüm yönetimlerde, yerel yönetimlerde, politikada olsun, spor branşlarında olsun e, büyük katkılarının farklı bir bakış açılarının olduğuna inanıyorum. E, eğer camiamızda bizi de değerlendirirse bu farkımızı, ben yönetim kurulu sistemini de eşit, e, bayan, e, kadın ve erkek yönetici asil ve yedek birlikte e, değerlendirdiğimizde bir denge kurmaya çalıştım. İnşallah e, daha çok kadınlarımızı, biz örnek olursak e, hem genç küçük kızlarımıza, hem genç kızlarımıza, hepsinin örnek olarak, hepsinin aktif e, hayatın içinde olduklarını, ve onların da bu hayatta büyük katkıların olacağını onlara örnek oluruz diye düşünüyorum. Duayen bir isimden bayrağı devralmak istiyorsunuz. Evet. Neler demek istersiniz? Nafiz Başkan size? hem spor camiasından tanınan bir isim hem de Biriç dünyasının sayılı oyuncularından biri. Ee, çok büyük görgüsü ve bilgisiyle bize her zaman önderlik yapacak. Ee, zaten Biriç oyuncuların içinde çok elit ve master point sıralamamıza göre... Ee, i̇lk e, 50'de olan çok elit sporcularımız var. Nafiz abi ilk 5'in, ilk 3'ün içinde. Ee, kendisinden her zaman bilgi ve görgü olarak faydalanacak büyük bir engin deniz onlar. Ee, ondan tabi devralmak e, büyük bir dezavantaj gibi gözüküyor ama onun başladığı yolda biz de elimizden gelince katkı koyarak daha ilerilere gitmek istiyoruz. Başkanım şimdi bizim spor muhabirlerin bütün branşlara hakim olmak gibi bir durum yok. biz. Genelden bir bakıyoruz fotoğrafa, manzaraya. Oradan değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi satranç aslında çok benzeyen bir spor. Aslında kardeş branşlar gibi de Evet, akıl sporları diye olimpiyatlarda özellikle onları ikisi bir arada kardeş spor gibi e, düşünülebilir. E, bizim de belki birlikte projelerimiz olabilir satranç Federasyonu ile birlikte. Onların gelişimlerini görüyoruz. E, çok e, atılımlarını hayranlıkla seyrediyorum ben de kendisine. Ben de tam oraya evet, yani Çok e, ciddi hamle yaptılar. İş bankası sponsoru oldu. Kendi yeni evet. binalarına geçtiler. Sürekli bir organizasyon halindeler. Biz onların organizasyonlarına yetişemiyoruz. Evet. Ama Biric'i niye bu kadar biz göremedik? E, Biric biraz daha geride. Çünkü e, bazı dezavantaj olarak görülen yönleri var. E, fakat bunlar doğru değil. Yani Çok iyi muhakemeyi, takım ruhunu geliştiren hayatın içinde. Mesela benim Tüm sorunlarımdan ayrıldığım masada konsantrasyonumun sırf bir için içinde olduğu insanlar için hem ileriki yaşlarda çok büyük bir sosyal hobi hem de yapıldığı dönem içinde insan muhakemesini geliştirme noktasında. Çok büyük faydaları olan bir spor. Ee, biraz geride kaldı. İşte e, ben bu dönemdeki en büyük hedeflerimden biri Biric'in tanınırlığını biraz daha yukarı çıkarmak. Bu tanınırlıkla birlikte e, federasyonumuza biz de bir e, hamle kazandıracağımızı düşünüyoruz. İnşallah akıl sporları olarak da birlikte de projelerimiz olabilir. E, ben dayanışma içinde olmak istiyorum. Kendileri eğer seçilirsem irtibat kuracağım mutlaka. Yani şimdi anneler babalar çocuklarını Böyle bir zeka oyununa yönlendirdiği zaman direkt aklına satranç geliyor. Bir niye gelmiyor? Bu iki kişi oynandığı için mi? Bazı şartlar olduğu için mi? Biraz da sanki zengin sporu gibi de gözüküyor bir hiç. Ee, bir biraz daha yani elit ve zengin sporu gibi gözüküyor, evet. Bir de içindeki kağıt unsuru birazcık hani kağıt oyunu ve kumar var hissini getiriyor. Halbuki ee, şansın ve kumarın hiç olmadığı bir spor. Yani e, içinde tamamen belli standart istatistiklerin olduğu, matematiksel zekanın gerekliliğinin olduğu, masadaki muhakeme ve e, o 50 kartın, 52 kartın dağılımının üzerine geliştirdiğiniz stratejilerle oynanılan bir oyun. E, çok büyük Farklı bir bakış açısı kazandırıyor çocukları aslında. Biz şu anda işte spor okullarına giremedik. Aslında o spor okulları, okullara spor olarak girebilirsek üniversitelerde ek ders olarak başladı. Hedeflerinizden var. bir de olsanız. Evet tabii ki o. Ee, şimdi mesela e, tablette oynanıyor olması okullar açısından çok daha avantajlı noktaya getirecek e, birici. Özel okullarda, kolejlerde falan e, başladı. Dersler var ve öğrenciler de çok memnun. Farklı bir bakış açısı getiriyor çocuklara. Dolayısıyla e, inşallah ileride milli eğitimin de desteği olursa okullara da girmek istiyoruz. Biz federasyon olarak onlara öğretmen, antrenör desteğinde elimizden geleni, basılı materyal e, desteğinde elimizden geleni yapmak istiyoruz. İnşallah e, göreve gelme halinde benim bütün e, ilgili bölümlerle, Devletin ilgili kademeleriyle bir tekrar temasım olup bir atılım göstermek istiyoruz biz Vallahi de. Valla biz de o filmi zevkle takip edeceğiz inşallah başkanım. İnşallah, inşallah. Seçimler daha oy kullanma devam ediyor. Ediyor, Şimdiden ediyor. Şimdiden uğurlu olsun diyelim. çok teşekkür ederim, sağ, sağ olun. Hakan Tabak Başkanım'la beraberiz. Çok çekişmeli bir seçim var. Evet. Çok elit bir camia var, birit evet. camiası var. Bizim uzak olduğumuz, çok çok fazla takip edemediğimiz... Ama kalitesini çok iyi bildiğimiz bir spordan bahsediyoruz. Sanki biraz da zenginler sporu diye bahsedilen bir spordan bahsediyoruz. Yok onu kesinlikle düzeltelim. Kesinlikle zenginlerin sporu değil herkesin sporu. Bizim sporumuzun en büyük özelliği 7 yaşındaki bir sporcunun 97 yaşındaki sporcuya yarışabilir olması. Özel kategoriler var ama bir açık e, kategorimiz var. O açıkta hem e, kadın oyuncularımız hem de yaşına bakılmaksızın tüm e, erkek ve kadın oyuncularımız beraber yarışabiliyor. Geniş bir kitleye hitap ediyoruz. E, bir insan ömrünün herhangi bir döneminde yapılan bir spor değil. Yani neredeyse bu sporu öğrendiğinizde işte e, ölünceye kadar yapılan bir spor. Ki Nazif Başkanım öyle evet. birisi. Evet. Türkiye'nin sayılı ustalarından bir tanesi. Tabii ki dünya şampiyonluğu da var kendisinin. Ve onun gibi bir duayen isimler, usta isimden bayrağı devre almaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Nasıl birisi başkan? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu büyük bir sorumluluk getiriyor. Çünkü geçmişte bütün başkanlarımız çok büyük hizmetler ettiler Türk Biricine. Bunu daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Altında zaten kaldık mı kamuoyumuz bize gerekli e, ultimanı verir zaten. E, hedeflerimizin içerisinde bizim için en önemli hedef e, Biric'in üzerinde olan e, yanlış anlaşılmayı silmek. Yani e, bizi hep şey gibi yaklaşıyorlar bir kumara benzetiyorlar ama bizim aslında bir beyin sporu. Bir akıl sporu içinde birçok... E, diğer bedenle yapılan sporların özelliğini taşıyor. Yani antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sahalarımız, işte takımlarımız, milli takımlarımız, U16'larımız, U18'lerimiz, U26'larımız birçok dal var ve şunu söyleyeyim Türkiye'deki biricin biraz tanışmayı sporcuların tanışmasını aşağı çekebilirsek zaten dünya çapında marka olacak da bir potansiyelimiz var. Asıl ön öngörüsü şu, Türkiye biricin ana vatanı. Ben bilmiyordum. Ben Fransızlar falan zannediyordum. Yok kesinlikle değil. Türkiye de biricik bulunuyor, e, keşfediliyor. 1855 yılında Galata Köprüsünde. Bir rivayete göre Galata Köprüsü'nde oynanıyor. Adını oradan alıyor. Biriç. Bir, bir şeye göre de penceresi, oynanan odanın penceresi Galata Köprüsü'ne baktığından dolayı Biriç ismini alıyor. Hı hı. O zaman İstanbul'da gelen İngiliz askerleriyle Türk askerleri, Osmanlı askerlerinin FİS denilen bir oyundan geliştirdikleri bir oyun olarak. Yani bu spora daha milli birçok sporumuz var. Onlarla beraber sahip çıkmamız lazım. Peki halka inmesi nasıl olacak? Gerçekten bir algıyı değiştirmek gerekiyor. Hı -hı. Dediğiniz gibi zengin spor değil halkın sporun. Halk, evet, evet, evet. Ama bir taraftan da şimdi satranca bakıyorum. Satrend gerçekten çok ciddi hamleler yaptı. Sponsorlarını Hı -hı. buldu, binalarını Hı -hı. yaptı. Hı -hı. Gerçekten çok küçük yaşlara kadar indirdi. Bunu nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Çünkü kolay bir şey Şimdi bu, gözükmüyor başkanım. Evet, Bunun için öncelikli Hı -hı. hedeflerimiz belediyelerimizle başlayacağız. Küçük yaşlar indirebilmemiz için e, öncelikle özel okullarda biricik kulüpleri kuracağız. Bu biricik kulüplerinin çatısı altında e, çocuklarımızı, gençlerimizi ki biz bunu e, Bornova biricik kulübü olarak e, başardık İzmir'de e, yaklaşık olarak 16 tane genç çocuğumuza e, yaşları 10-14 arasında olan çocuğumuza biricilik tanıştırdık. Sonra Covid girdi vesaire girince ara verdik ve yeni projemiz yine devam etmekte. En önemli nokta. E, Ortaokul seviyesinde bir işte tanıştırmak. Ama bizim şöyle bir müfredatımız var. Bizim çocuklarımız her dönemde bir yarışa hazırlanıyorlar. Evet, yani var. ortaokula gelince lise sınavları, liseye gelince üniversite sınavları. Biz eskiden bizim zamanımızda son sene hazırlanırdık biz bunlara. Evet. Şimdi birinci sınıflarından itibaren hazırlanıyorlar. Bizim de sporumuz tabii ki aslında çok kolay bir spor. Şimdi bir futbol. Oynamayı düşünün. Halı sahaya bile. Bir halı sahanın kirası Aynen var. E, ayakkabı almak zorundasınız. Şort eşofman almak zorundasınız. Ama bizde sadece bir 52 destesi. Onun da en kalitelisinin değeri 15 lira. Ve 4 kişi lazım. Bu kadar basit bir spor. Ve çok faydası olan bir sporu bence e, güncelleyip e, yukarılara çekmemiz lazım. Şimdi e, sadece e, iş dünyasında hayatın kendisinde değil bu pandemi sporu da çok etkiledi. İnsanlar evet, evet. artık bir yerden bir yere gidip bir şeyleri yapmak yerine bir oturup bilgisayarın başında Hı -hı. online olarak oynamayı tercih ediyor. Bir işte bunu aslında çok uygun da bir spor galiba. Hı -hı. Ee, Bununla ilgili bir çalışmalarınız olacak şimdi mı? Şimdi şöyle e, biz internette oynanan oyundan bilgisel zevk alıyoruz sporcular olarak. Fakat oradaki bir oyun. Evet. Yani orada sporun içeriği olan bazı şeyler yok. Mesela göz temasını yapamıyoruz. E, tabii ki. Sizin. Mesela <gülüyor> futbolcular nasıl sahada birbirleriyle e, temasa geçip de bir e, güç şeylerini ortaya koyuyorlar fiziksel çalışmalarını bizlerde masalarda bunu yapıyoruz yani bizde masa psikolojisi dediğimiz bir e, şey kavram var o mesela ortadan kalkınca bu sporda biraz uzaklaşıyorsunuz evet. fakat internet ortamında da oynadığınız zaman yine e, bu hazı alıyorsunuz bu sporu yapma hazlini o biraz bizi şey yapıyor e, o tarafa doğru çekiyormuş gibi geliyor e, şu anda zannedersem yüzde kırk oyunu eee internet ortamında sevenler varsa %60 canlıyı çok seviyorlar. Federasyon olarak turnuvalar organizasyonlar yapılıyor muydu başkanım? Şimdiye evet. kadar biz çok takip etmedik. Ee, şöyle daha şimdi geçen hafta Antalya'da Cumhuriyet Kupamız vardı. 3 gün sürdü. Ee, 200 yarışmacı katıldı. Ee, 200 yarışmacıyla sınırlandırıldı aslında. Bizim o yarışmalarımız yaklaşık 800 850 bin, bin yarışma oluyordu. Bir de biz eee dediğimiz bir yarışma şeklimiz daha var. Onu da ee, kulüplerimize dağıtarak yapıyoruz. Yani Türkiye'nin her yerine bir anda 2 bin kişiyi oynatabiliyoruz. <gülüyor> aynı anda aynı e, ellerle oynanıyor ve aynı değerlendirmeye giriyor ve Türkiye sıralaması oluşturuyoruz. O da çok zevkli bir durum. İlla insanları bir yere toplamamız gerekmiyor. Kulüplerimizin lokallerinde toplasak yetiyor. Allah benim çocukluğumda babam anlatıyordu. Ee, Hacettepe Mahallesi'nde bir kişi zar atıp 20 kişinin aynı tav oyuna tavla atmıştı. İşte, evet. Aslında ona benzer bir durum. Tamamen mantık kadarıyla. o. Evet. <gülüyor> Aynı el size geliyor. Siz bir değerlendiriyorsunuz bir sonuç alıyorsunuz. O el bir başka sporcuya gidiyor. O da değerlendiriyor eli bir sonuç alıyor. Böyle defalarca yaklaşık olarak 100 sporcu bu eli oynuyor. Sonra bir sıralama çıkıyor. Siz iyisini yaptıysanız en iyisi siz oluyorsunuz. Kötüsü yaptıysanız kötü oluyor. İnşallah bu mikrofonu bir sporuna, bir sporcularına daha çok uzatırız başkanım. İnşallah. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.